Herkese merhaba sevgili teknoloji oku takipçileri ben Özgür Çetin. Bu videoda sizlerle birlikte EBA kullanabilmek için ne tarz bir tablete ihtiyacınız var? Bu sorunun size yanıtını vereceğiz arkadaşlar. Biliyorsunuz bu koronavirüs sürecinden dolayı artık eğitim uzaktan yapılıyor. Özellikle İlkokul, ortaokul ve lise seviyesindeki bütün eğitimler artık uzaktan bir şekilde yapılıyor ve yakında başlayacak olan kademeli olarak yüz yüze eğitimlerle beraber yine bu uzaktan eğitim süreci aslında devam edecek. Tabii hal böyle olunca uzaktan eğitimi takip etmek için mutlaka bir cihaza ihtiyacımız oluyor. Ağırlıklı olarak bu işler için bilgisayar kullanılıyor olsa da Son dönemde gelişen uygulamalar sayesinde aslında mobil cihazlarımızdan da EBA ve benzeri uygulamaları çok rahat bir şekilde kullanabiliyoruz. Tabi sizden de bize bir sürü bir soru geliyor arkadaşlar bu konuyla ilgili. Özellikle tablet incelemelerimizde bize çok fazla bu tarz soru geliyor. Yani bu tablet işte EBA açılır mı, canlı derse girebilir miyim ve benzeri sorularla biz de sıklıkla karşılaşıyoruz. O yüzden böyle bir video çekelim. En azından siz teknoloji oku takipçilerimize bu konuda bilgi verelim istedik. Şimdi bu videoda biz Huawei'nin MatePad 10.4 tableti üzerinden anlatacağız ama farklı tabletlerle de EBA'yı kullanabilirsiniz. İlla bu ürünü almak zorunda değilsiniz. Farklı markaların farklı fiyatlarda farklı özelliklere sahip tabletler de var ama EBA'nın şimdi mobil uygulamasını yüklememiz gerekiyor. Mobil uygulamanın açıklama kısmında baktığımızda minimum Android 5.0 sürümü olması gerektiği bize bilgisi verilmiş durumda. Yani hangi tableti alacaksanız alın mutlaka ve mutlaka Android 5.0 Yüksek bir sürüm olması lazım. Ya 5.0 olacak ya da 6, 7, 8, 9 hatta 10 sürümü de var biliyorsunuz tabletlerde şu anda. 10'a kadar sürümlerden herhangi biri mutlaka ve mutlaka olması gerekiyor arkadaşlar. Şimdi kafanızı karıştıran belki bir soru daha olabilir. Şöyle bir şey Huawei tabletlerde malum artık Google servisleri bulunmuyor. Yani Google Play Store'dan uygulama yükleyemiyoruz. Ama şunun müjdesini vereyim. EBA'yı Huawei App Gallery'den yükleyebiliyorsunuz. Standart olarak orada bulunan bir uygulama herhangi bir sıkıntı olmadan kullanıyorsunuz. Ayrıca Zoom'u da yine yükleyebiliyorsunuz arkadaşlar. Huawei tabletlerde hani kafanıza karıştıran belki o soru olabilir. İlla Google servisleri olmasım gerekiyor? Hayır Google servisleri olması gerekmiyor. Ama Google servisleri olursa doğrudan Google Play Store'dan yüklüyorsunuz. Huawei tabletlerde ise veya Huawei'nin son döneme çıkardığı tabletlerden bahsediyorum. Daha önceki modellerinde Google servisleri vardı bu arada. Huawei'nin bu yeni nesil tabletlerinde de yüklemelerini Huawei App Gallery'den yapabiliyorsunuz. Şimdi ben birazcık ekran görüntülerinden de size bahsetmek istiyorum. Nasıl yapmamız gerekiyor? Öncelikle Google Play Store'a giriyoruz. Eğer tabletimizde Google servisleri varsa oradan uygulamamızı yüklüyoruz. Ebo uygulamasını yüklüyoruz. Eğer yoksa Bizim buradaki örneğimizde olduğu gibi eğer Google servisi olmayan bir tablet kullanıyorsanız onun için de mesela Huawei modellerinde bunu yapmamız gerekiyor. Huawei App Gallery'e girmemiz gerekiyor. Oradan EBA uygulamasını yüklüyoruz. E, kullanıcı adımızla girdiğimiz zaman yani öğrencinin bilgileriyle girdiğimiz zaman EBA'yı kullanmaya doğrudan başlayabiliyoruz arkadaşlar. Şimdi ne yapmamız gerekiyor? Az önce anlattığım şeyi birazcık ekran görüntülerle göstereyim sizlere. App Gallery'e giriyoruz. Girdikten sonra EBA yazıyoruz. Zaten hemen geliyor bakın. Tabii biz burada yüklediğimiz için e, ekstradan tekrar yüklememize gerek yok. Bize doğrudan aç komutunu vereceğiz. Aç dediğimiz zaman EBA'mız şu anda açılıyor arkadaşlar. Evet yeni diyorum EBA'ya hoş geldin diyor. Tamam diyoruz. EBA'da neler yapabileceğimizi görüyoruz burada. İşte derslerimiz var. Eğer e, sizin için atanmış bir canlı ders varsa yine bu ana menüde görebiliyorsunuz. İşte derslerinize buradan bakabiliyorsunuz arkadaşlar. Hangi derslerinizin olduğunu görebiliyorsunuz. Bu dersleri tekrar e, oku, izleyebiliyorsunuz, indirebiliyorsunuz ve ek materyalleri de görebiliyorsunuz. Aslında açıkçası şunu söylemekte fayda var arkadaşlar. Android 5.0 ve üzeri bir tabletiniz varsa Ebo'yu tablet bilgisayarınızdan da kullanabilirsiniz. Neden tablet belki aklınıza gelecek olabilir? Çünkü normal dizüstü bilgisayarlar birazcık pahalı ve işinize yarayacak olan gibi bir bilgisayarın fiyatı da minimum 4 bin lira civarından başlıyor arkadaşlar. E, takdir edersiniz ki evinde 2 çocuğu olan 3 çocuğu olan bir ailenin her bir çocuğa ayrı ayrı bilgisayar alması çok ciddi bir maliyet getirecektir. E, bazı canlı derslerde çakışabiliyor. Yani tamam belki bir çocuğa 3 çocuğa bir bilgisayar da yeter diyeceksiniz ama bazen çakışma durumları da olabiliyor. O yüzden tablet alıp hani 1000 lira civarında bir tablet alıp bu işleri çözmek çok daha akıllı ve mantıklı olacaktır diye düşünüyorum. Bu arada belki aklınıza takılan şu soru olabilir: bazı derslerde kamera açılması da isteniyor. O yüzden tablet alırken ön kamerası olan sürümleri tercih etmenizi de öneriyorum ben kişisel olarak. Çünkü bazı öğretmenler ekran açılmasını yani kamera açılmasını istiyor ve her tablette de ön kamera yok arkadaşlar. E, o yüzden hani ön kamerası olan bir tablet alırsanız en azından bu tarz görüntülü derslerde de size fayda sağlama konusunda bir katkıda bulunacaktır diye düşünüyorum. Evet bu videoda sizlerden gelen ve bize çokça sorulan bir soru olan tablet bilgisayarlarda EBA kullanılır mı? kullanırsa nasıl kullanılır, hangi konfigürasyonda seçmeliyiz gibi sorulara canat vermeye çalıştık arkadaşlar. Sizin de konuyla ilgili sorunuz varsa ya da anlatmayı unuttuğumuz bir konu varsa bu videonun altında bizlere sorabilirsiniz. Hepsini yanıtlayacağımız konusunda içiniz rahat olsun arkadaşlar. YouTube kanalımıza abone sizdir diye tahmin ediyorum ama değilseniz abone olmayı ve isterseniz bizleri Instagram, Twitter ve Facebook gibi sosyal ağlara takip etmeyi unutmayın. Farklı bir videoda, farklı bir çekte karşınızda olmak üzere hoşçakalın.